Madem diye sormadılar beni i̇yi sanıyorlar, iyi sanıyorlar Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onu unutsam Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onu unutma Neye sormadılar, beni iyi sanıyorlar, iyi sanıyorlar. Unutursun iki gün sonra adını diyorlar onu. Unutmam, unutursun iki gün sonra adını diyorlar onu.